Abdal olup şu dağları ulaştım heyecan dolaştım Aştığım dağlara göçe inemişim, dosy inemişim. Kızılırmaklar bulandırınca, bulandırınca. Goyanu günlere göçe inemişim, Soyalı göllere göç eylemişim, dost eylemişim. Dosta gitmez misin bulasın ilacın bulasın ilacın. Tel tel olmuş siyah ibrisin sacın heyecanın sacın. Her cayi güzelle gönül verdin acım gönül verdim acım. Verdiğim gönüle güç eylemişim, güç eylemişim Verdiğim gönüle güç eylemişim, güç eylemişim Efendimiz canlar canıymış, canlar canıymış. Hep güzel olanlar Mürvet kanıymış, Mürvet kanıymış. Günde hardiken imiş hardikenimmiş, imiş Sulum ellere göç eylemişim, göç eylemişim Sultan Haydar hale garda olma heyecan olma hercayi di bere yololu baş olma yololu Ercay di bere yol baş olma yolun yol, yol, yol. Pari sende benim suçuma, Allah, suçuma, suçuma Hezaran ellere göç eylemişim, göç eylemişim Hezaran ellere göç eylemişim, can eylemişim